Evet arkadaşlar yeni videoma hoş geldiniz. başa alıyorum. Ee, şimdi yani Bro Stars pardon Among Us karakterlerini Bro Stars karakterleriyle birleştirmişler arkadaşlar. Ee, bu şekilde bir şey ortaya çıkmış. Mesela Spike farklı bir şey olmuş bu. Ember zaten tahmin etmişsinizdir Etmenize bile gerek yok hatta elinde meşalesi var yani Ember Evet herkes masayı toplamış pem 8 bit falan yerinde Primo E bununla ilgili iki tane videomuz var bir tanesi de yukarıda onu da açacağım Leon'la da aynı marka baksanıza bir kişi ölmüş orada Haa 8 bit gördü Gelecek şimdi. Ya sesten birisi senin öldürdüğünü sanacak sesten artık. Oydama yapıyorlar. Ember ısınıyor. Yo oha bütün karakterler pembe verdi. Pem'in sağlık şey var ama o şifacı. Çalılar, oha yaktı. Kim öldü acaba? Bu karakter kim? Sekiz bit, sekiz bit. Evet, oylamayı emzatmış. Herkes onu gösteriyor zaten ve bütün oylar emze gitti. Evet, atıldı gemiden. Not imposter. Katil o değil. Bilmeden suçluyorlar herkesi. Nasıl bir şey be? Spike'a bak. Ember! Kaç kaç kaç. Aldırdım be. Yazık. Ember katil. Eyvah. Jesse'yi de öldürdü. Kazanacak galiba. Primo. Primo hayır. Evet. Leon ve Amber de geldi. Bir dakika. Ama Amber sonradan geldi. Bir şey var bir de meşaresinin altında. Neyse artık. Evet. biliyorsunuz impastır o kişi olmuyor sırada ikinci videomuza geçiyoruz bir saniye. şöyle biraz sardırayım evet gail gail bu şekilde dönüştü tara evet Burada da bildiğimiz zaman göz karakteri ve birleştirir. Evet. Sandy Neyse bunları sardıralım. Burada karakterlerin birleşmelerini gösteriyor. Bunu hangi kostümüydü ya? Hatırlamıyorum hangi kostümüydü? Daha de da yeni geldi oynayan. Nasıl hatırlayamıyorum. Evet, bu videomuz da bitti arkadaşlar ve videomuzu burada bitiriyoruz. Daha fazla böyle eee Brawl Stars, Among Us gelmesini istiyorsanız aşağıdan videolarıma like atıp kanalıma abone olabilirsiniz hatta e ee, bir tane daha izleyebilirsek izleyeceğiz arıyorum şu anda ee, kısa bir... Buldum tamam Evet kısa bir tane daha bulduk Bunu da izleyeceğiz ve bitireceğiz Tamam Low Low Impostor Katil o Evet niye hareket etmiyorsun acaba? sen? sen nereden çıktın? ah gördüm skos kim? ben değilim ben değilim yazıyorlar. dyna mike mı? dyna mike'ın altındaydı ama bütün oylar satılmadı ki o kabloları birleştiriyor galiba bir dakika Bibi de mi? Ha, katil değilmiş Ben onu da ilk sandım ve onun yanında durunca Eyvah Dynamike'ın olduğunu zannediyor şimdi Kesin ona verecek Primo atıldı. Gaza atıyorlar. Ams ve Dynamite birlikte gidiyorlar. Crowe ve... ...ikilisi. Üçlüsü demedim çünkü Low Impostur'du. Girdiğini ya gördülerse. Gördü. Evet. Onlar da öldü. Geri girdi. Evet, Dynamite ve Ems. Kim öldü acaba diyor. Discos. Kim acaba? Sensin, sensin, sensin diyor. ...Slow olduğu için Dynamark'ta öldü ve katil kazandı. Evet, Victory Impostor.